Herkese merhabalar, ben Ayhan Göksu. Bugün Creole Illustrated'e gerçekleştirilmiş bir çalışmaya ait 3D CAD datası revizyon olursa bunu nasıl update edeceğimiz ile ilgili bir uygulama gerçekleştireceğiz. Öncelikle Creole Illustrated üzerine yeni bir çalışma oluşarak işleme başlıyorum. Bildiğimiz üzere datanın daha sonra update edilmesini istiyorsak link seçeneği ile datamızı import etmemiz gerekiyor. En bit seçeneği tamamen gömülü hale getirecektir datayı. Link seçeneğini kullanarak Front Suspension datamı default görünüşüyle birlikte Illustrate'in içerisinde çağırıyorum. Şöyle hızlıca bir patlatılmış görünüş de oluşturalım. Transform aracını kullanarak biraz daha bunları dışarıya çekelim. Şurada bir burç var. Onu da alacağım. Bunu aşağıya indirelim. burada kalsın. Pulumuzu da ayırdıktan sonra patlatılmış görünüşümüz hazır olacak. Evet. Şöyle figür görünüşümü de ayarlayayım. Başka figür oluşturmayacağım. Tek bir figür üzerinden çalışacağım. İşte CTRL'e home diyelim. Aynı zamanda render modumuzu da ayarlayalım. HLR'yi kullanalım. Siyah beyaz bir görüntümüz olsun. Bunu biraz da aşağıya indirebiliriz. Ve CTRL Home diyerek figür görünüşümüzü ayarlayalım. Şimdi bu bölümden sonra yapmış olduğum bu çalışmayı Save diyerek kaydediyorum. Masa üzerime Polaris ismini vererek kaydedeceğim bunu. Şimdi bu aşamadan sonra Illustrate kapalı olabilir veya açık kalabilir. Önem değil. Kriyo Parametric tarafına geçip Datam'ın CAD modelini açıyorum. Az önce PVZ'yi kullandım illustrette. Fakat şu anda Creo parametrik esas Creo parametrik modelini açıyorum. Bunun üzerinde gerçekleştireceğim çalışmayı ve gerçekleştirdikten sonra tekrar PVZ olarak kaydedeceğim. Ne gibi işlemler yapılabilir mesela burada? Mesela bu parçayı farklı bir parça ile değiştirebiliriz. Bakın parça kodumuz 5137550. Replace edelim bu parçayı. Unrelated bir component'le replace edelim. Mesela 5137550 Optima 002 parçası. Dikkat edin parça ismi değişecektir. Bakın, model name değişecektir. Yani eski koddaki parçamız gitti veya eski isimdeki parçamız gitti. Yerine farklı isimli bir parça geldi aslında şu anda. Bir de geometrik bir değişiklik yapalım. Hiç parçayı değiştirmeden. Mesela şuradaki ayağı aktif edelim. Bunun üzerine bir Extrude yapalım. Paletten çağıralım şöyle. Logolarımızda Polaris logomuz var. Bunu çağırıp şöyle kabaca konumunu ayarlıyorum. OK diyorum işleme. Ekstürt yüksekliği 1 mm şu anda yeterli. Şimdi hem parça değiştirdik, replace ettik. Farklı unrelated bir komponentle, farklı isimli bir parçayla hem de geometri üzerine bir değişiklik yaptık. Datamı tekrar save diyerek çalışmış olduğum pvz datasının üzerine kaydedeceğim. Çalışmış olduğum pvz data, dataset klasörümün içerisinde burada. Aynı isimle bunun üzerine kaydediyorum tekrar. Okey diyorum, okey diyorum. Şimdi kaydetme işlemi bittikten sonra CryoView dosyasının oluşturduğunu CryoParametrijin sol alt kısmındaki mesaj ekranında görüyoruz ve CryoParametriji tekrar simge durumuna küçültüyoruz. Şimdi değişikliğin bu bölüme gelmesi için gideceğimiz yer bakın Illustrate'te info bölümü Open File Info Dialog. Açıyorum bunu. Şu ikinci penceremde açıldı. Bakın burada Sources bölümünde Kaynak pvz datasını göreceksiniz. Mouse himlecini üzerine getirdiğinizde update seçeneğini göreceksiniz burada. Dilerseniz silebilirsiniz source data'yı buradan ama bütün çalışma silinecektir bilginiz olsun. Veya linkini koparabilirsiniz. Tekrar update'ler buraya yansımasını istiyorsanız. Bizim amacımız update işleminin gerçekleşmesi. O yüzden direkt update butonuna tıklıyorum. Update butonuna tıkladığında illustrate tekrar dosyayı kaydedip yeniden yüklemek isteyecektir. O yüzden save and reload diyorum. Ve çalışmam tekrar açılıyor. Yine bir uyarı pencerem geldi. ikinci ekranıma şöyle göstereyim size de. Bir parçanın linkinin kayıp olduğunu gösteriyor bakın bize. Bu kayıp olan bir parça ismini değiştirmiyor. Yani replace ettiğimiz parça aslında. Onu kayıp olarak gösteriyor bize. Şöyle görelim. Şu an Edit Structure yapısının içerisinde. Yani ürün ağacında değişiklik olduğu için eski parçayı burada bulamıyor. Bakın 513-7550'ydi kodumuz. Şöyle görüntüleyelim hepsini. Yeni parçamızın kodunu oldu. 7550 Altir Optimal 002 oldu parçamızın ismi. Bu yeni parçayı S-BOM'da göremediği için o yüzden bize direkt Edit Structure penceresini açtı. Yapacağımız işlem gayet basit burada. S-BOM üzerinde bulunan parçayı Replace Part diyorum. Engineering BOM üzerindeki. Optimal 002 ismindeki parçayla replace edilmesini söylüyorum. Şöyle tikini işaretlersem, bakın güncel data buraya gelecektir. Ve Edit Structure bölümünü kapatıyorum. Ve çalışmamız, bakın geometri değişti zaten. Yeni datamız buraya ekranımıza gelmiş oldu. Tekrar s üzerinden de gösterelim bakın. Bir de Polaris logosu işlemiştik yan tarafında. Bakın onun da bu bölüme geldiğini görüyoruz. Yapacağımız tüm işlem bu kadar. Info bölümüne gidip datayı update ettirmek. Kaç adet figür oluşturduysanız, datayı kaç adet figürde kullandıysanız hepsi update olacaktır. Gerek geometri olsun. Sadece şunu unutmuyoruz. Eğer ki data replace edildiyse yani yerine farklı isimde parça geldiyse illustrator bu datayı bulamayacağı için kayıp hatası verecektir kaç adet parça işte o kadar adet parçanın kayıp olduğunu söyleyecektir ve bunu edit structure'dan düzenlememiz gerekiyor. Parça tamamen silinmiş olabilir. O zaman yine edit structure'e girip SBM üzerinden kaldırmanız gerekiyor parçayı veya yerine yeni parça geldiyse aynı az önce benim gerçekleştirmiş olduğum gibi replace part diyerek yenisiyle parçaları değiştirmeniz gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.